Son zamanlarda bol miktarda çinko tableti reklamları görüyorum. Ve faydaları anlatılırken hücre üzerinde enzimatik reaksiyonda görev aldığı, bağışıklık sistemine katkısı olduğu, büyüme gelişmeye özellikle protein ve gen ekspresyonuna yardımcı olduğunu biliyoruz. Yara iyileşmesi ki bunların içerisinde bence en önemlilerinden bir tanesi yara iyileşmesi. Hemen hemen tüm yara ilaçları ve kremlerinin içerisinde çinko bulunur. Ve özellikle hücre bölünmesi ve yarının iyileşmesinde Faydalıdır. Fakat asıl önemlisi özellikle bebeklerde, gebelerde ve emziren annelerde çocuğun gelişimine katkıda bulunması açısından en önemli elementlerden bir tanesidir. Çinko'nun kan düzeyi deponun %1'ini yansıtır. Dolayısıyla kan tetkikiyle bunu saptamak biraz zor. Deride ise deponun %5'i bulunur. İşte bu yüzden özellikle deride akne konusunda faydalıdır. Çiğneme Alınan tabletlerin tadı kötüdür ama şampuanların içerisinde gayet bol miktarda bulunur. Daha doğrusu bulunması gerekir. Bağışıklığı için etkisi ise daha çok lenfosit gelişiminde. Yaşlarda etkisi kısıtlı genellikle genetik bozukluğu olan yaşlarda etkili. Testasyonol sperm konusu ise maalesef küçük çalışmalarda ve büyük çalışmalarda da çok yaygın bir miktarda artış gözlenmemiş. Özellikle araştırmalarda 45-80 mg gibi yüksek dozlar kullanılmış. Halbuki 10-15 mg kullanmak yeterli. Eğer fazla kullanırsanız iyi huylu kolesterolünüzü düşürürsünüz. Mide bulantısı, ağızdaki tat bozukluğu da ekstrası. Onun için çinka oksit ve pastellerden uzak durunuz. Çinka pukkülünat kullanmanız gerekiyor. Peki kimler riskte? Veganlar, vejeteryanlar, dediğim gibi gebeye imziren kadınlar. Çocuklarda ilk çok önemli. Uzun süre emziren çocuklarda önemli. Kronik böbrek yetmezliği ve alkolizm sorunu olanlar. Bir de akneyi ekleyebiliriz. Dolayısıyla öyle çok fazla bir şekilde tablet takviye kullanmanın hiçbir anlamı yok. Bakın en basitinden kabak, çekirdeği, kefir, nohut, kuru fasulye, bezelye, ıspınak, yoğurt, süt, yumurta, deniz ürünleri derler. Ama bizim onlarla pek ilgimiz yok. Bu arada da bezelyeyi unutmayalım. Dolayısıyla çinko takviyesi almak bence Gerekli değil. Çok ender durumlarda kullanabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.